Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı Briefing kodası 24'te. Briefing kodasının bu haftaki konusu Suriye İç Savaşı'nın en kanlı çatışmalarından Kuseyir Savaşı. Esed rejimi ve muhalifler için Kuseyir'i önemli kılan stratejik faktörler neler? Şam'ı Akdeniz'e bağlayan kilit bölge Kuseyir'deki çatışmalar iç savaşın geleceğini nasıl etkileyecek? Orta Doğu'nun geleceğini yakından ilgilendiren Kusey Savaşı hakkında merak edilen tüm detaylar Perşembe saat 22.15'te Drifink Odası'nda.